Buradan çıkacağım ama Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an Malatya'dayız. Malatya'dan Ankara'ya ufak bir sefer yapacağız. Hakanç'ım yayında takılma olursa söylersen sevinirim. Bir de ses konusunda Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam, mikrofonum yerdeydi o yüzden. Şu an iyidir herhalde. Sizin sesiniz yayına geliyor mu onu biliyor musunuz? Tamam, harika. Evet arkadaşlar Ahmet Bahadır Hakan Terzi Tahsin Ali Ayev. Hoş geldiniz tekrar seferimize başlıyoruz arkadaşlar Şu an Malatya'dan çıkıyorum yola Altımızda Setra 517 HDH Otobüsümüz var Ben girmedim o bana girdi. Sonuçta girdi ama değil mi? Bu girme olayı bu kanalın herhalde şeyi ya. Olmazsa olmazı. inşallah diyelim devam edelim. Evet bugün benim YouTube kanalımda yayın nasip olmadı o yüzden Hakan'ın kanalından devam ediyorum arkadaşlar. Hakan'da birkaç gündür bilgisayarla ilgili bir birkaç iyileştirme çalışma sandalığı yayın yapamıyordu. Şu an e, hangi haritaydı? Raw Extended'ın yapmış olduğu Okan Avcı'nın yapmış olduğum Malatya'dayız. Malatya'dan Yola çıktık. Güzergahım üzerinde öncelikle Kayseri'ye, Kayseri'den de Kırşehir üzerinden değil, yani Kırşehir Kara üzerinden değil, Aksaray üzerinden Ankara'ya gireceğim. Konya istikametinden. Öyle kendimce değişik bir güzergah hazırladım. Benim sesimde mi? Olmaması lazım. Ya çok mu yakın mikrofon o yüzden mi? Sesim kalındır belki de. Yok mikrofonu yakın tutuyorum. Belki sesim ondan kalın dedim ama şeyi göremiyorum ben hani çok hani streamlabs üzerinde şey güncellemiyor kendini yorum ekranı o yüzden tam yorumları göremiyorum tamam, o da güzel olur yorumlar bana okursanız sevinirim Ne sabit ya. Evet, korna geldi. <Gülüyor> Halit Kaya sesimi duymuyor musun? Duyman lazım normalde. Hadi sen benim sesimi duyuyorsun değil mi şey yayından Arkadaşlar müzik açalım. Şu Hakan'ın müziklerinden de kendi müziklerimizden deneyelim. Önce bir bulmam lazım, nereye attım? Tamam. Kulpet ekranını nasıl yapacağım ki bana Ek sabitleyeceğim ekranı yapamıyorum herhalde. Panel panelden bakmaya çalışıyorum o panelinden ama orada gelmedi. Dur bir saniye Hakan. Bir saniye Hakan. Bir saniye Hakan. Evet müziğimizi açtık. Şimdi bana söyle Hakan nereden giriyorum. Temalar var. Uygulama mağazası. Grove var. Alertbox library var. Neyse ben devam edeyim ya. Önüme bakayım ben. En son... Yorumlar var. Tüm yorumlar yok işte. En son yorumlar çıkıyor. En son Ali Ay, Ay, Ay Şey... Yaptığı yorum var. Bulamam şimdi yayında uğraşmayayım onunla. Devam ediyorum. Korya sanatçılarımdan. Yerimizde bu var mağdur. <Gülüyor> Böyle indirsem, Arkadaşlar Art'in olmasa bu sistemi tabi yapamıyorduk otobüs özel olarak hazırladı bize sağ olsun biliyorsun oyuncuyuz biz mod ekibi diyeyim aile diyeyim bu ailenin konvertçisi e, yaptığı işlerin kalitesi tabi ki ortada Buradan tüm ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum Arkadaşlar nasılsınız görüşmeyeli? İyisiniz inşallah. Hakan yayınları yapmayınca bize el attık. Böyle olmayacak diye. Hakan halde birkaç gün içerisinde Salı gününden itibaren muhtemelen başlar yayınları diye düşünüyorum. Setraları, trabogaları çarpı çarpı sürmeye devam. Bizim patata hoş geldin. Görkem özür, teşekkür ederiz kesene bereket. Hakan da böyle der ya kesene bereket diye. Ankara ruhlar Ankaraç diye gideceğiz, gidiyoruz. Şu an kaç istikametinde seyir halindeyiz. Seta'daki yağlı e, Rötardar'ı kullanıyoruz. Şanzımandakini. Yağlı şanzıman. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Otobüsü stok olarak aldığınızda önce kuru şanzıman geliyor. E, şey olarak. O yüzden tavsiyem değiştirin bence. Gerçekten çok başarılı bir ses geliyor bundan. Şurada dış kapının otobüsü bir daha göstereyim. Çarpalacağız ama yani. Yanımızda karavan var, Ka karavanla birlikte gitmek zor Bir çok başarılı gerçekten de Adem Genç. Konvertçi güzel iş yapmış. Modelin kalitesiyle evette birleşince efsane bir görsel ortaya çıkıyor tabii ki. Simülatöre güzel gidiyor. Seri yaklaşıyoruz, az bir mesafemiz kaldı. Ne dönüştü ama. Şimdi yaylanışa bak. Bahadır. Kayseri geldik. Tüm Kayserilere selamlar olsun. Var mıdır otogardan alacağımız kartları Kayseri, Otogar'da da? düşmeden doğru deme zaman da bakmadık. Navigasyonda seçmedik hiç ama. Gel de Sağ evet arkadaşlar kapımızı açalım Size şöyle dış kapıdan otobüsümüzü otogarda tekrar göstereyim şu an oyundaki eski Kayseri yani e, TKS'nin ilk yapmış olduğu Kayseri bunları buralarda henüz bizim kendi yaptığımız haritalarda daha henüz güncelleme yapılmadı oyunda standart olarak bu şekilde duruyor dörtlerimiz yapmamışız ama en güzel görsel bu farın bakın şu e, merceğindeki yansıma görüyorsunuz değil mi yeni gerçekten hani bitiren noktalardan bir tanesi bu hani gerçekten çok kaliteli bu görsel mevzu ortaya çıkıyor Tabii tabi arkası da bu da es geçmemek lazım bu gerçekten ciddi ciddi çalışmış yani bu yememiş içmemiş çalışmış Kazancıyan Selamlar olsun sana buradan. Evet ne kadar kalmış bir haritamıza bakalım. Benim navigasyonda tabii İstanbul işaretli ee, ama biz İstanbul'a gitmeyeceğiz şuradan kay Aksaray oradan da Aşdê gideceğiz şöyle Aşdê'nin içini seçelim. Evet buradan girişimizi yapacağız yaklaşık olarak 350 kilometrelik bir yolumuz var. Önce Aksaray'a yürüceğiz oradan da. Ankara'ya varmış olacağız. Evet, baştan seferimize devam edelim. Kapımızı kapatalım. Evet, arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi. ...ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Adamın üzerine öyle büktürdüm ki korktu vallahi Evet arkadaşlar Aksaray açtığı üzerine Aksaray'dan Aşti'ye doğru gidiyoruz. Birazdan oyuncu mod ekibinin yapmış olduğu Aşti'ye ulaşacağız ama yaklaşık 350 kilometre yolumuz var tabii ki bunun için. Kayseri'den çıkışı gerçekleştirdik arkadaşlar. Konya Konya Aksaray istikametine doğru devam ediyoruz. Konya'ya gitmeyeceğiz ama Bu an izleyenler arasında Aksaraylı var mı arkadaşlar? Yoksa memleketler neresi? Yazmanız mümkün mü acaba? bir şekilde <gülüyor> silifke görüyorum adem genç oluyor. adem genç çarşamba günü değil de bayramın birinci günü silifke Adam adem genç bayramın birinci günü silifke Arif'e gün otobüste geliyorum. Silikleşim şimşekle. Eyvallah sağ ol. Evet, burada Aksaray'a geldik. Aksaraylılara selam olsun. Çarpacağız yine. Ya. Bütün yolcular öldü. Yolcular öldü. Yok, frenin seviyesini en düşük seviye getirdim. Durmuyor yani geç frende durmuyor. Ben biraz hızlı girdim lambaya. kırmızıyı fark etmedim yani. O sebeple tıkladım. taksi alır. Bir tane yabancı var aramızda herhalde. Arabiya taksi anar. Moskova. Arabiya yazıyor mu? Arap taksi anar diyor mu? bilmiyorum bana. Moskova diyor. Biraz ATS'ye benziyor arkadaşlar koçlara geldik yani inip dövmelik yani inip dövmelik Adam gelen arabanın atladı ya yola. Evet. Önümüzde artık kolu, makas ve An Gölbaşı Ankara kaldı. Haçlı'ya kadar devam ediyoruz. Bu sağdaki yol döndüğümüz zaman yeni açılan Nid otobanına gidecek. Kırıkkale devamında Nid otoban olacak. Yani Ankara'dan başlayıp Nid'e kadar giden otoban. E ee, oyunun Adam Genç oyunun ölçeği 1'e 19 yani 19'da 1, 19 kat küçültülmüşü demek. E, yollar vesaire hani, ya, hani belli noktaları benzetilmeye çalışıyor. Mesela e, neresi diyeyim Ankara'nın girişinde var hani bizim kendi yaptığımız. E, Aşte Otogar birazdan hani göreceksiniz birebir. E, belli noktaları benzer yapmaya çalışılıyor. Sonuçta hani 4-4 Türkiye tabii ki yapamazsın. Sonuçta bunu belli bir, belli kişiler yap, yap, yapıyor. Hani e, oyunun orjinal haritası gibi olmaz ama e, yakın olarak yapılmaya çalışılıyor bunlar. Normalde hani gittiğimiz mesafenin 19 kat küçültülmüşü aldığımız yol. Hani işte biraz önce Malatya'daydım. İşte yayın ortalığı 35 dakika falan oldu ortalama. E, 35 dakikada buraya kadar geldik normalde. Malatya'dan Ankara 7-8 saat civarında sürüyor. oyun ölçeklerinde yaklaşık olarak aynı oyun ölçeğine göre baktığınız zaman evet birazdan çok teşekkür ederim ben de size birazdan diye doğru gidiyoruz zaten ortalama 5-6 dakika içerisinde diye girmiş oluruz bu e, Gölbaşı'nın girişinde bir çalışmaları vardı. Hani, Ankara'yı biliyor musunuz bilmiyorum. E, burayı ortalama 3 gün uğraştım. Yaptım burayı yakın olarak bir e, şey olarak. Geçenlerde bir baktım. Silifke'ye gelirken işte Haziran'ın başında ortasında. Adamlar bitirmişler yolu. Tüneli açmışlar. Yani belki 10 yıldır inşaat. bir haritayı yapmaya başladık. Adamlar yolu bitirmişler. Burayı günceller miyim tekrar bilmiyorum ama. Arka. Sol tarafta burada Mogan Gölü var. Tabii şey olarak göremiyorsunuz haritadan. Mansur yavaşın etkisi olmuş mudur bilmiyorum ama yıllardır 2010'da bir de Türk İnşaatlı. Emirgöl ayrımı var. Şimdi YouTube'dan şey Facebook'tan telife takılmayalım müzik sesinden. Videonun sonuna geldik çünkü hani Ankara'ya giriyoruz. Şu an e, Kepekli yokuşuna tırmanmak üzereyiz. Üzerimizde de Ankara çevre yolu var. Yani, bu kavşağı hani haritadan size göstereceğim. Şöyle yayınım bölmüş gibi oldu ama. Tamam bakın hani şu kavşak haritada ee, birebir hani şekil olarak aynısı. Ondan sonra Ankara'nın üst tarafındaki çıkışla şurası e, hani İvedik Kavşağı diye bilirim. Burası Sususu Kavşağı. Hani buralar işte Ankara'nın birebir olarak yapılmış bölgelerinden bir tanesi. Şu an kepekli kuşlar tırmanıyoruz. Normalde burası çok daha uzun yapılabilirdi ama 119 mevzusundan dolayı otomatikman boylukçaklar da olmak zorunda kaldı. Yani Ankara'yı ben yaptım. Diğer ileri de yapıyoruz yani. Şu an Marmara neredeyse bitmek üzere. Bütün ileri yapıyoruz yani. Şu yapa yapa geliyoruz. Ben Ankara'da oturduğum için ben Ankara'yı yap yaptım en başta. Ama Düzce, Sakarya, İstanbul zaten yarısı yapılmıştı. Ondan sonra şu an bildiğim kadarıyla Sakarya'yı yapıyoruz. Sakarya'dan sonra Karabük, Zonguldak tarafına doğru gidiyoruz. Bolu var hani otogarlar olacak hani yani otogarını yaptığımız ili değiştiriyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Hani harita Marmara'dan Karadeniz bölgesine kayacak. Değişip değişim olarak bizde. dolayı doğru hani doğrularak yapamadığımız yerler de oldu. Hani kavşaklar olarak çünkü kavşaklar e, bayağı şey alıyor. E, yer kaplıyor. Hakan bu arada kulaklığımın şarjı bitti bundan dolayı kaldırdım bilginiz olsun. Ya mesela e, yer bakın yerler mesela buralar hani bu şey Anadolu Bulvarı hani yer zemin hani kısa olduğu için bu ilk giriş kavşa birebir yapamadık ama yine benzetmeye çalıştım ama Ashti şu noktadan sonra birebir hani şu yolun girişinden itibaren birebir güzel türküyle birlikte Açlıya giriyoruz. yolcu katı orta perondan çıkış yapacağız. Üst kata çıkarsak giden yolcu katı oluyor orası. Bayağı oldu otobüste girmeyi. Yani belki bir aydır açtığı ilk defa görüyorum. Gerçekten özlemişim. otogardaki peron sayılı perondaki otobüsleri şey göre düzenleyeceğim multiple'lere göre eee ben de böyle 8 tane otobüs bildiğim kadarıyla araba yani otobüs yan yana geliyor o yüzden e, 8 tane otobüsü yan yana boşaltacağım Evet arkadaşlar Ankara'ya gelmiş bulunuyoruz Aşkı'ya hoş geldiniz bir Dışarıdan size tekrar bir göstereyim Aşkı'yız Malatya Zafer Turizm ile birlikte Malatya'dan Kayseri'ye Kayseri'den Aksaray'a Aksaray'da durmadık tabii ki o sadece güzergah olarak geçtik ee, Oradan da Ankara'ya gelmiş bulunuyoruz. Biraz kaza yaptık bu videoyu değil mi? Aceminimize denk geldi. Biraz Hakan'dan kaynaklı oldu herhalde. Hakan'dan ötürü. Ne görüyorsa başımız ondan geliyor zaten. Arkadaşlar modlarla ilgili sorunuz varsa alabilirim. Bilet fiyatları durdu küçük. Dün online sisteminden bakmıştım Zafer Turizmin. Ankara 140 lira yazmışlar. İstanbul 200 lira bilet olarak. An e, Malatya'dan Ankara 140 TL. Malatya'dan İstanbul 200 TL. Bilet fiyatı olarak. Size gece de göstereyim madem gece, güzel diyorsunuz bana. Yapalım. Gece 12 olsun. Size gece otobüsümü de göstereyim ya otobüsimde bir bakın Ama ışıktan dolayı göstermiyor kendine. Otobüsümüzü burada bırakmayalım. Yolcuları biliyorsunuz burada iddiden sonra otobüsü yatar otoparkına alıyorlar. Kendimizi otoparka götürelim. Sefer otoparkta bitirelim. kafamızı da kapattık. Kabin ışığımızı da açtık. Evet işte kabin. Şöyle canavar gibi yanan bir kabin ışığım var arkadaşlar. Geri görüş kameramız da gerçekten efsane. Türkiye'de ilk yayınlanan, gerçek anlamda ilk yayınlanan otobüsteki gerçek geri görüş kamerası. Bak, hiçbir videomda bu tarafa girmemiştim. Şimdi girince onu al, anladım. Burası aslında çok dar. Sağlı sollu. <gülüyor> Otobüsler burada yatardı. Geri görüş kamerasımız olduğu için hiç geriye doğru bakmaya gerek yok. Tamam otobüsümüzü park edebiliriz artık. Mükemmel. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar geriye doğru en iyi şekilde yanaştık. Şöyle göstereyim. Artık otobüsümüzü yatara bırakabiliriz. Kontağımızı kapatalım. Kabir ışıklarımıza söndürelim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arada bir buradan yayınlarım olacak tabii ki. Yayınlara devam. Ee, umarım güzel bir sefer olmuştur. Sonu daha güzel oldu bence. Aş diye güzel bir mekana gelince... Gerçekten Güzel bir finish yaptık Herkese iyi haftalar diliyorum Umarım güzel bir hafta Geçirirsiniz Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın